No, I don't know. Burak'ın pandi namıdan, usta namıdan. Dur dur dur, dur. Beter Hadi tavak kalıyor. Fakir firması namına hepiniz baktığa namına yüzmüştür. 300 bin büt de tavabı var. Aaa olur güle. 300 öyle. Çıkar götüren. Çıkar götüren. Çıkar götüren. Çıkar götüren. 5.000'da da Avustralya'nın katapılamak. Avustralya'nın çıkarı çıkarı çıkarı çıkarı çıkarı. Avustralya'nın çıkarı Ya çıkan, Her şeyle farkı zil falan, her şeyle cevap hur falan. Şakir 500 mesele, 1200 mesele, bak da adamla 1000 mesele, 800 mesele bir kendi mamatını desin. Haydi, şöyle yap gel. Ne falan bo. Yalnız birinci taqa falan diyor, devastiyor. Birinci taqa yalan uğratıp, uğrat falan diyor adamdan 1000 mesele, 500 mesele, milyar mesele, milyar Aynen varışta, hekimler nasıl birer kilam, bir kutlar zaten var, oyun? durun patisi ha yok mu fadilov Al buradalar gibi atıyalım. Rahmetler ha. Kuşlar. Koyca. Candıra değil mi Candıra? Kuşlar. <gülüyor> Kuşlar. <gülüyor> Kuşlar. Kuşlar. Kuşlar. Kuşlar. 再来 multimassalında Agrel, ne kurgandan, kudam çıktı, yok, ne yok. ne yok ne bir ulov bir sarka 100000 pulim toxta o'zim qo'yaman bo'l diklar qara bosh bas bo'l diklar qaydas bo'l bo'l bir yaxshi shuna qolmay otirmasi mal his qiladi 300000 pulimiz yo'qib qoladi 300000 pulimiz Joçesim ben Bana, bıraktı, bir, evet. ha, o halde <Gülüyor> ilhamın da kalasan Sen de rüya gördün. O şeyi mi besin? Bir taş mıla alıpxı? Firdikta firdikte o halde. O şeyi besin. Birkaç da besinler. Alma alalım besin. Ne muayyeva olsan? Şorat. Al falan mı? Hey, müddet miyiz? Alışayım. Hey, beren taş. Kama, kama. Niye taşınmamadın henüz? Senin zamanı. Niye taşınmamadın henüz? Senin zamanı. Al falan mı? Yani ikte sert kuyma. Palovsəs <gülüyor> get. Şəqayiq çıxın. Hey, nə? Palovşəmmi? Yo, yo, yo. Gəlin, gəlin. Gəlin Cevap arayın. Ha kesin ne yapalım? Gel. Haydi. Kulaşan. Bana Nuralıcan'ın namıdan iki yüz bin kısım bütçe var. Tavak. Tavak koy. Dörtte işte var. Nuralı'nın tıpını tacı Kim haberi edelim ya? yaptı. <gülüyor> ya sayka bu yaptı Vay can! Timma, timma, Falan falan Falan da ötürsünler. Bu çamboca bazı ocağı. Bu oyunları milli, fanollik, fahron oyunları. Kızlar izarlığı, baş ağrısılık olmuş oyunları. Hancar gibi düşen, İnsan tanasıya, mıhları kapışır oyunları buldular. Hem de Sonradan çoğu akıllı olan, kutsağdan, kutsan akıllı olan. Bir bir kere Müslümanlar arasında bir şey yapamadığını gösterdi. Hani ambe Al, Alış. iş. Al, Alış. iş. İkinci üçüncü Hadi. Abi tabut gönderim var mı ya al iş, al Ya şu, kayın, bu, Alıştır. İkinci yüz müsüm kendi? Yüz İkinci tebaka, ateşle alır. Zahmet verirsiniz ha. Ama pilsin. Başkın balışım. İkinci tebaka. Şehirde gel. Alışacaksın. Şehirde alışınlar. Alman şehirde alışınlar. Sana da tavsiye de ağrısı. Kayna 40 çita, tanrıyı alıştım amına. Ver serke, 100 binluk Neyi hatırla. Hatırla iki. Hatırla konar aldın. Kuralım şey adını kesin. <gülüyor> Talep garbosa kesin. Yende ne var canım kesin. Kım. Talep garbosa kesin dörtüncü tavada. Kesin. Hangi rebe alıştın ağadan. Beş harika. var? Ana. Alış yok mu dayılardan. Ha ne alşpan? Kereviye. Sünnet sünnet. Ah, mana ucamam kireviye. Hayır, yüz bin versiyonu çıkamadı. Ah, Haydi. Ne kadar ziyaret? Hala, koloniler yapacağız. Uzun yaşamınla, tayyür yaşamınla. Alçamadı. Alçamadı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? barış barış Nuri amininle keser. Hadi gel. Abdullahoğlu için bir hafta kadar telefon muzevi sunacaktı. Yol tutuştur. Beşler gibi bir günler müslem var? İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. İşte. Oh my god, oh god. what <laughs> <laughs> <laughs> well, <say> are you doing here? Kitchen are you going? all in there, here is You can see we have ne normal çıkar şunu oldu? Hakem olarak şahadet. Hakem. Görüştiği narsanın da şahitti. Bir kasa su. Bir su falan mı etti? Bu nicklerden sonra akhiri bilmedim hozinda <Sess <Sess down> polvonlar. 100 milyon konu var fakat hıhtaylı parmağını gelin. Hıhtaylı 3 kuşlara kalacağız. Kegin önü hıhtaylı karakım. Kesin bir yata. Kesin. Köm kesin kesin. Ne var burada kesin. Kesin 3 kuşlara alamaya. Fakat 3 kuşlara hıhtaylı karakım kavine uç. Gel. Gel. Gel. Kavar. Yok yok Kim bu? Gel. Ha falan falan iptab adam. Hech, on the hitch. Al falan zaten bir, yüzmek için daha ney? Zaten. Al zaten daha, daha yet, daha iyi <gülüyor> Abdullah laf alana bu yani bir maç borçumuzun mu? Namazda hem öyle gelen yok mu? Hemen veren adamım, hiç kalıplarıncağı yok. Falamba, bir gün şu şu taht birinme bir kuyu amazıydı bir kuyu amazı. Cumartaba falan diyoruz karaydı. Nasıl yapıyorlar? Yakınlaray? Yakınlaray? Nasıl? Nasıl yapıyorlar? Nasıl? Nasıl yapıyorlar? Birinme çakır baka? Bir gün stalhan baka. Hepte, hepte filatel, hele bir şeyler yapın. Alışıyorlar mı madem? Biraz kazınacağız. Vatandaşlar, yemezlerken ne kimsa teneke? Kurayım, dönün, Hayda. Kurayım, dönün. İsteyen, isteyen. Hasan Bey, ettiğim Hasan, Kanım Hasan, Alış. Halış, Halış. Nema bu oluyor? Halış. Burda bu Bir kul pastadan. Ha. Ben yol al. bir kul bir kul E tıbırsalamadan Ya. Ya. Est nous, nous, on nous est comme on a des routes, on se bat ici. On est <-touragée> bien là nous. Écoute, on charge. On est là. Et bien que. Ha. On est là. On va nous aller jusqu'au. Barı bin, barı bin, barı bin. Bir barı bin, barı bin. Bir barı bin, barı bin. Bunun brav aldı mı? Merhaba. Dolu sınıftı, değil mi? Şşşş, şşşş. Şşşş, şşşş, şşşş. Şşşş, şşşş, şşşş, şşşş. Adamı kaçırma. Şşşş, şşşş. Adamı kaçırma. Mekan var, Mekan var. Hayya. Hay, hay, hay, arka kayıt, <gülüyor> arka <la> kayıt. <gülüyor> Adamı kaçırma. Arkana <gülüyor> kayıt. Poyurma, payurma. Ha. Davranıp gidiyorlar. Halajanızı otelde. He, beni bilir, hep duramıyorum. Gel, dur. <gülüyor> Salon. <gülüyor> Hoş gibi <gülüyor> olmaz. Ramazan'da gitmeyene ak. Wa! Şuraya gel. Şuraya. Bana bilmediğim bir şey bu kadar şaşırtılır. Şimdi koyursam bu şey çıkacak. Bu ne böyle? 2980 blok koyacak. Şu şeye şeye şeye. Hayır. Hayır, hayır, hayır, işle. O şuraya. İşle, işle. 6 kuruş bile dokunca şey. İşle oldu çıktı. Hayda. Galera, hayır Ha balon bu. Mansur toqtab. Tekke Mansur. Ha balon bu. Balon bu. Olış alış. Olış alış. Olış. Şansı al, de şansı Arapa izinle Ya, ya, ya, Böyle. Böyle. Böyle. ya, ya. Iyi, yep. ja, iyi, ya, Eso, ya, ya, ya, bizim sinema, bizim yenilerine, çok biremde, biz ne yapacağız? Bu hazırlaka, onu bilme bir. Hıyım, oğlum. Duruş, beysa. Bu oldu, yaptık. Nur, oğlum. Nur, oğlum. Nur, oğlum. Nur, oğlum. Nur, oğlum. Nur, oğlum. Nur, oğlum, bizim soru Ya, bırak, 3 kul alış sezon kul. 2 kul aga 2 kul. Al. 3 kul. Oldu mu? Ben aykemde qıl kəlibə velis. Oldu, oldu. Gəlişdə barda. Dur, dur. Gəlişdə, gəlişdə barda. 1-ci də. Ya puldur, toxta. Şu şurada iki göz müsa? Bu bu